<gülüyor> tamam babam benim <gülüyor> ben hadi beraber çıktı aralardan çıktı Ya buradan bir yerden çıkıyor oğlum biz beraber geçsin o market çay alayım Babası falan burada. Merhaba. Merhaba. Çocuklar ne yapıyorsunuz? Şimdi biz psikopatımız var. Bir tane psikopat var. Pardon.